Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sokak röportajıyla ilgili hani insanların sözünü kesmemizle alakalı eleştiriler aslında zahiren doğru eleştiriler. Lakin bizim niyetimiz, amacımız insanlara daveti götürmek ve bunu bazı sebeplerle yapmak. Bu vesileyle insanların yanlış düşünceleri üzerine Allahmanu Teala'nın diniyle cevaplandırmaya çalışıp doğru olması gerektiğini düşündüğümüz düşünceleri o insanlar anlatıyoruz. Tabi bu düşünceler bizim ideolojimizden çok dinimizdir. Dinimizle alakalı meseleleri insanlara taşımanın bir yöntemi olarak bunu kabullendik. Yeni gelecek videolarda aslında aynı şeye devam edeceğiz. Sadece bazı mikrofonla alakalı olan sorunları Allah'ın izniyle çözüldü. Bundan sonra daha kaliteli, daha düzgün bir seviyede Allah'ın izniyle röportajlarımıza devam etmeye çalışacağız. Projelerimizden birisi Müslümanlarla, genel olarak Müslümanlarla bireysel muhabbetler, bireysel konuşmalar yapıp bir Müslümanın farklı beldede olan bir Müslümanın farklı beldede olan Müslümanlarla sosyal medyada tanıştırmak. Yani hayatlarını onlara ulaştırmak. Bu bizim Allah subhanahu ve teala nasip ederse yapmak istediğimiz projelerden birisi. Allah subhanahu ve teala hepimizin imanını korusun. İmanımızı artırmamız için de kesinlikle ve kesinlikle ilme ihtiyacımız vardır. Hiçbir şekilde, ilimsiz bir şekilde bir insanın iman artması beklenilebilir bir şey değil. Bir şey değil. Bununla beraber ilmi öğrenerek amele de dökmemiz gereklidir. Allah'ın dinine de yardım ilimden geçer ve ilimden sonra da amelden geçer. Allah bizi ilim öğrenip ilmi amele dökenlerden kılsın.